Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca'nız, Seymeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. Dizilerle devam ediyoruz kaldığımız yerden AYT Matematik 2023 kampına. Geometrik dizilerde kalmıştık biliyorsunuz sizde. Geometrik dizileri bu videoda tek e, video halinde, tek ders halinde işleyeceğiz arkadaşlarım. E, yaklaşık da 15-16 tane soru çözeceğiz. E, yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olabilir. Ve sevgili arkadaşlarım geometrik dizilerden sonra da hemen size gösteriyorum. Burada Fibonacci sayı dizisi ve toplam sembolünü işleyeceğimiz bir ders, bir video daha gelecek ve daha sonrasında small, medium, large testlere geçeceğiz. Hazırsanız isterseniz hadi geçelim dersimize. Öncelikle geometrik dizi dediğimiz kavram aritmetik dizi ile kıyaslayarak işlersek daha başarılı olacaktır. Ardışık tüm terimlerinin top oranı eşit olan dizilere geometrik dizilendir. Ardışık tüm terimlerinin oranı arkadaşlarım. Yani sen e, kendinden bir önceki terime, e, bir terimin kendinden bir önceki terime oranını buluyorsun. Daha sonrasında farklı ardışık seçtiğin iki tane daha terime bakıyorsun. Bu oran eşit çıkıyorsa sevgili arkadaşlarım. Bu dizi geometrik bir dizidir diyoruz. Terimlerin arasındaki orana ortak çarpan diyoruz. Ya da ortak oran da denilebilir ama genelde ortak çarpan tercih edilir. Ve nasıl ki aritmetik dizide ortak farka r diyorduk. Burada da ortak çarpana r diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Daha matematiksel bir dille açıklamak, izah etmek gerekirse. Şöyle olay. Her ne pozitif tam sayısı için n'leri biliyorsun? Hala pozitif tam sayı çünkü bu bir dizi n artı 1'in n oranı R'yi veriyor. Bu de ortak çarpan olarak nitelendiriliyor arkadaşlarım. Şimdi ise bu geometrik dizinin genel terimini bir elde edelim. Yani kendimizce. A1'in A1'e eşit olduğu zaten açık. A2 eşittir. Bakın A1'le ben ortak çarpanı çarparsam. Bir önceki terimin ortak çarpanı çarparsam. Çünkü A2'nin A1'e oranı R biliyorsun. A1'i bu tarafa gönderirseniz A2 eşittir a1 çarpı r yapacaktır. Demek ki ben ikinci terimi, birinci terimi r ile ortak çarpanla çarparak elde edebiliyorum. O halde ben üçüncü terimi de, üçüncü terimi a2 r ile çarparak elde ederim. Şimdi bunu r ile çarpmak demek, aslında bunu r ile çarpmak demek. Bak burada ne oluşturur r kare? a4, o zaman ne olacak? a1 çarpı r küp olacak. a5 ne olacak arkadaşlarım? a1 çarpı r üzeri 4 olacak. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. İkinci terimde R üzeri 1 ile çarptık sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Şurayı silelim. Birinci, e, i̇kinci terimde R üzeri 1 ile. 3 terimde R kare ile. 4 terimde kübü ile. Beşinci terimde ise dördüncü kuvvetini aldık R'nin. O zaman demek ki bir eksiye alınıyormuş. Eninci e, en terimde ise... R üzeri n-1 alınacak ve diğerleri aynen kalacak. A1 çarpı R üzeri n-1 diyeceğiz. Bu da geometrik dizinin genel terimi. Bakın gördüğünüz üzere size bütün kamp boyunca hep söyledim. Ezberlemeyin arkadaşlarım ezbere lüzum yok. Kolay bir mantıkla kendinize çıkarabilirsiniz bu formülleri. Şimdi aşağıya bir geometrik dizi örneği verip bu örnek üzerinden geometrik dizinin özelliklerini bir inceleyelim. Mesela arkadaşlarım bizim yine 9 terimli bir geometrik dizimiz olsun. İlk terimimiz 2 ile başlasın ve ikişer ikişer çarparak yani 2 ile çarpa çarpa diğer terimleri elde edelim. Mesela 2 ile çarptım 4, 2 ile çarptım 8, 2 ile çarptım 16, 32, 64, 128, 256, 512. 9 terimli AN geometrik dizisi verilmiş olsun diyoruz. Daha sonrasında burada sürekli 2 ile çarparak yeni terimleri elde ettiğim için ortak çarpanımız 2 olacaktır deriz. Bu dizinin genel terimi nedir peki? Bu dizinin genel terimi arkadaşlarım Bakın unutmayın sakın ha e, Genel terimi nasıl yapıyorduk? Birinci terim 2 çarpı Daha sonrasında R R2 üzeri n-1 Böylelikle arkadaşlarım burasının üzeri 1 olduğunu biliyoruz ya çarparsanız 2 üzeri n gelir çünkü üstleri topluyorduk n-1 ile 1'in toplamı n yapar İşte size genel terim 1 e, de A, K, M ile a k artı m'yi çarparsan yani kanıncı terimin m terim solundaki ve m terim sağındaki terimleri çarparsan tam ortadaki terimin yani kanıncı terimin karesini bulmuş olursun. Bunu şöyle de açıklayabiliriz özel olarak. Her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımının karesine yani çarpımının kareköküne eşittir arkadaşlarım. Mesela örnek veriyorum. Burada örnekte a1 ile a5 çarpılmış. Bakın 2 ile 32 çarpılıyor. Kaç yapar? 36 yapar değil mi? Pardon 64 yapar özür dilerim. 64. Daha sonrasında bunların tam ortasındaki terim hangisi? Şu. Bakın 2 birim solunda ve 2 birim sağında. İşte bu terim elde ettiğimiz sayı 8'in karesidir. Tam ortadakinin karesidir. Mesela A3 ile A3 ile A7'yi çarparsanız arkadaşlarım bu sefer de A5'in karesini elde edersiniz. Yani 8 kere 128, 8 kere 128 32'nin karesidir diyebiliriz. Geometrik dizide ilk n terim toplamı eğer bize sorulursa bunun için bir formülümüz var. SN eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R formülüyle buluyoruz arkadaşlarım. Ee, sanki böyle tekerleme gibi e, olup da daha kolay akılda kalıcı olsun diye 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R diye olabiliriz. Çünkü bunu şu şekilde de elde edebilirsiniz. Hani şuradan R genelde birden büyük olduğu için sorularda 1 eksi R bize negatif bir sonuç veriyor. Negatif sayılarla işlem yapmak istemiyorsan şöyle de diyebilirsin. R üzeri n-1 bölü r-1 de diyebilirsin tabii ki sen bu formüle e, payı ve paydayı eksiyle çarparak elde ettim farklı bir işlem uygulamadım. Sabit diziler hem aritmetik hem de geometrik dizilerdir yani size bir sorunun içerisinde hem aritmetik hem de geometrik bir diziden bahsediyorsa sevgili arkadaşlarım sen o diziyi e, sabit dizi seçmek zorundasın. Sabit dizilerin böyle bir özelliği var örnek veriyorum sabit dizi olarak a n eşittir 5'i seçelim. Bunun tüm terimleri 5'tir. 5, 5, 5, 5, 5 sonsuza kadar böyle gider. Şimdi bakıyorsun bu bir aritmetik dizidir. Çünkü her terimi 0 ekleyerek bulmuşuz. Yani artık arkadaşlarım ortak farkımız 0. Bu bir geometrik dizidir. Çünkü tüm terimleri 1 ile çarparak elde edebilirsin. 1 ile çarp 5, 1 ile çarp 5, 1 ile çarp 5 gibi. Ortak çarpanımız da bu sefer 1 olur. Yani ortak farkı 0 olan bir aritmetik dizi. Ve ortak çarparı 1 olan bir geometrik dizidir diyebiliriz sabit dizilere. 41. örneğimize bakalım. AN bir geometrik dizi olarak verilmiş. Birinci terim var. Dördüncü terim var. AN genel terimini bul demiş bize. Bak şimdi sen A4'ü gidip A1'e oranlarsan eğer elde edeceğin şey R'nin küpü olacaktır. Aritmetik dizilerde hatırla A4'ten A1'i çıkarınca 3 R'yi buluyorduk. Hatırladın mı? Pekala. Geometrik dizilerde ise A4'ü A1'e böldüğün zaman R'nin küpünü elde ediyorsun. Böylelikle... Ben 162'yi 6'ya bülersem reküp küp elde edeceğimi gördüm. 16'nın içerisinde 6 2 defa kalan 4 ve 42'nin içerisinde 6 7 defa ve bu da re küp'e eşitmiş. Demek ki re burada kaç arkadaşlarım? 3. Şimdi ben nasıl yazıyordum genel terimi? a n eşittir a1 çarpı üzeri n eksi 1 biçimde yazıyordum. Benim burada a1'in belli a1 6 arkadaşlar çarpı r de belli o da 3 e üzeri n eksi 1 dersek cevabı bulmuş oluruz. Eğer ki e, şıklarınızda böyle bir ifade ile karşılaşmıyorsanız yani böyle bir ifade yoksa şu vardır bak 2 çarpı 3 çarpı 3 üzeri en eksi 1 diyelim buraya. Şöyle ben 6'yı 2 kere 3 diye açtım. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri en eksi 1'i çarparsan üstleri topladığın takdirde 3 üzeri en gelir ve arkadaşlarım işte bu da bizim dizimizin genel terimi olacaktır. Şıklarda bu yoksa şu kesinlikle ama kesinlikle olacaktır. Yani bunlara dikkat et tamam mı? Doğru bir cevap bulup da bu da doğru bu da doğru. Ama gidip doğru olan şu cevabı buldun. Ama şıklarda yok diye soruyu boş bırakırsan üzülürüz ağlarız. Geçtim. 106. sayfayı bitirdik. 107. sayfamıza 42. sorumuzdayız. AN geometrik dizisinde R ortak çarpan olmak üzere. 3. terimin kaç olduğunu vermiş bize 14. Ortak çarpanı da vermiş 2. A7 soruluyor arkadaşlarım. Öncelikle A7 dediğimiz terim. 3. terimle. R üzeri 4'ü çarparak elde edilir. Üçüncü terim zaten vermiş 14. R üzeri 4 de sevgili arkadaşlarım 2'nin dördüncü kuvveti olduğu için 16'dır. Yani 16 kere 14 bize cevabı verecek. 4 kere 16 64 1 kere 16 16 bunları toplarsanız cevabı bulursunuz. 4 2 ve 2 diyoruz arkadaşlarım. Yani cevabımız neymiş 224'müş. Bu da bize yedinci terimi verecek diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Neden peki ben... Ee a 7 elde etmek için A3'ü R üzeri 4 ile çarptım. Çünkü şuradaki indisle bu R'nin kuvvetinin toplamı şurayı vermek zorunda sevgili arkadaşlar. 43. örnek AN geometrik dizisinde A3 4'müş ve A8'in A5'e oranı 216. Bak iki örnek önce söyledim sana. A8'i A5'e bölerseniz 8 ile 5. terim arasında 3 fark olduğu için indisleri arasında 3 fark olduğu için bu neye eşittir? R küpe eşittir. O halde rakip 216 ise R tabii ki burada 6'dır arkadaşlar. Bu cepte artık. Pekala. Üçüncü terimi biliyoruz. Beşinci terim soruluyor. Peki ben, sen beşinci terimi nasıl elde edebilirsin? A3 ile R'nin karesini çarparak. Bak unutma ne dedim. Şununla şunu topladığın zaman şurayı verecek. A3'ün kaç olduğunu biliyorsun. 4'müş. R'nin de kaç olduğunu biliyorsun. 6'ydı. 6'nın karesi deden artık. Burası 6 çarpı 36. 4 çarpı 36 oldu. 4 çarpı 36 da bize. tabii ki 144'ü verir demek ki bu da. Beşinci terimmiş diyeceğiz arkadaşlarım. Beşinci terimimiz 144'müş. Geçtim 44'e. Ortak çarpanı 3 ve ilk terimi eksi 3 olan ee, geometrik dizinin demiş. Bak A1 kaçmış? Eksi 3'müş. Ortak çarpanımız neymiş? R o da 3'müş arkadaşlarım. Genel terimini yazınız demiş. Artık sen çok basit biliyorsun. AN genel terimi eşittir. A1 ile R üzeri N-1'in çarpımıydı. E burada A1 dediğimiz şey arkadaşlarım eksi 3. Çarpı R'de 3'tü. 3 üç üzeri en 1 diyorsun. Artık bunu şu şekilde yazabilirsin bak. Şu eksiyi buradan ayrı, ayrı düşün. 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri en eksi 1'i çarparsan üstler toplanır ve 3 üzeri neye gelir? Bir de başında ne vardı? Eksi vardı. İşte genel terimimiz eksi 3 üzeri enmiş sevgili gençler. Devam ediyorum. Bak dikkat et. Dikkat et. Devam ediyorum de ben önce dikkat et. Eksi 3'ün eninci kuvvetine eşit değil bu. Tamam mı? 3 üzeri n'nin eksilileri. Eksiyi o yüzden burada ayrı tut diyerek işlem yaptım ben sana. Eksi 3 üzeri n'nin eksisi. Yani arkadaşlarım buradan n sayısı çift de olsa tek de olsa bu sonuç daima ama daima negatif gelecek. Bunu sakın aklımdan çıkarma. AN geometrik dizisinde A2 5'miş A6'da 125. O zaman sen A6'yı bak A6'yı A2'ye bölersen neyi bulursun? R üzeri 4'ü bulursun. Peki R üzeri 4. 125 bölü 5'ten kaça eşitmiş arkadaşlarım? 25'e eşittir. Şimdi bir sayının dördüncü kuvveti 25 ise R karenin karesi kaçtır? 25'tir. E neyin karesi 25? 5'in. Demek ki R kare kaçmış? 5'miş. R kare 5 ise R kaçtır? Tabii ki kök 5'tir. Şimdi bizden istenen şey şu. a 3ten A1'i çıkar demiş bize. Ben a 3ten A1'i çıkaracaksam eğer bu A1 parantezinde Şurası ne kalır? R kare kalır Bir de burada 1 kalır değil mi? Şimdi A1'i bulmamız yetecekmiş demek ki Çünkü R kök 5'ti R kare kaçtı arkadaşlarım? 5'ti Bak burası 5, 5'ten 1'i çıkardım 4 4 çarpı A1 soruluyor bize Peki A1'i nasıl buluruz? Hocam sen A2'yi biliyorsun 5 olduğunu O zaman A1'i nasıl elde edersin A1'i Tabii ki 5'i R'ye bölerek Yani 5'i A2'yi R'ye bölersin 5'i kök 5'e bölersen Kök 5 gelir demek ki a 1 de kaçmış Arkadaşlarım kök 5'miş O halde cevabımız 4 çarpı kök 5'ten 4 kök 5 olacaktır Diyebiliriz Burada kaçırdığım bir yer Varsa şurası olabilir Hocam ben şurayı A1 parantezine Almayı anlamadım diyebilirsin onu da ben sana şöyle açıklayayım hemen kısaca anlayanların vaktini çalmadan. A1 çarpı rekare eksi A1 bak şu A1 çarpı re nedir? nedir? A3'ün ta kendisidir bunu biliyorsun. Ve Buradaki A1 de buradaki A1 zaten. O halde sen bunu A1 parantezine alırsan bak burada ne kalır? R kalır burada da eksi 1 kalır. R eksi 1 buradan geliyor tamam. 46. örneğimize doğru geçtik. Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla bunlarmış. Bu dizinin genel terimini istiyor bizden. Bak ilk 3 terimi bunlarmış. Şimdi sen bu geometrik dizide şunu biliyorsun. Şunla şunu çarparsan eğer ortadakinin karesini verecektir. O halde x 5 ile ben 3x artı 3'ü çarpacağım. Parantez içinde çarpın tabi. Eşittir 2 x 7'nin bana parantez karesini verecek. Dağıtalım. x ile 3x'i çarptınız 3x kare. x ile 3'ü çarptınız 3x 3x de eksi 5'i çarptınız eksi 15x ve 3 ile eksi 5'i çarptınız eksi 15 geldi. Karış tarafta ise 2x'in karesi 4x kare, eksi 7'nin karesi 49, eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. o da 14x yapar. Şimdi buraya bakalım. Şurada 4x karemiz var, burada 3x karemiz var. Şunu sağ tarafa atarsanız burada ne kalır arkadaşlarım? x kare kalır. Daha sonrasında ise bak şurası ne? Eksi 28x yapar değil mi burası? Şurada da 3x 15 xten eksi, eksi 12x'imiz var. Bunu karşı tarafa artı 12x diye atarsan burası eksi 16x olacaktır. Ve burada 49'umuz var. Eksi -15 15'i bu tarafa artı 15 diye atacak olursan da bu da bize artı 64'ü verecektir. Eşittir 0 dedik. Şimdi bu sevgili arkadaşlarım x8'in bakın parantez karesi geldi. Eşittir 0. x8'in karesi x kare eksi x, 16x 64'tür. x8'in karesi 0 ise x8 x, Tabii ki burada 0'dır. Ve bundan kaynaklı da x kaç gelir? 8 gelir. Şimdi ben x'imin kaç olduğunu buldum sevgili arkadaşlarım. x 8'miş yani şurası kaç olur? 3 olur. E, x 8 ise 2 kere 8 16. 7 çıkardınız burası 9 olur. 3 kere 8 24. 3 eklediniz burası da 27 olur. Bakın 3 9 27 biçimde gidiyor. Yani 3 ile çarpmış 3 ile çarpmış. Demek ki burada r'nin de biz 3 olması gerektiğini anlıyoruz. Bizden istenen şey dizinin genel terimiydi. a n eşittir a 1 çarpı r üzeri n-1'dir biliyorsunuz. O zaman genel terim olan a n eşittir. İlk terim 3 çarpı. R'miz de 3'tü. 3 üzeri n-1 diyoruz. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri n-1'in çarpımı 3 üzeri n yapar. Demek ki bizim dizimizin genel terimi sevgili arkadaşlarım 3 üzeri n olacakmış. Evet. Geçmiş olsun. 47. örnekteyiz. Bir geometrik dizinin a'nıncı terimi 7 üzeri b. A'nıncı terim demek aa'dır arkadaşlarım. Bu da 7 üzeri b'ymiş. B'ninci terimi de yani ab. Bu da 7 üzeri a'ymış arkadaşlarım. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. Ben öncelikle e, şu terimi örnek veriyorum. Şuna böldüğüm takdirde ne bulurum? 7 üzeri a bölü 7 üzeri b bulurum değil mi? Bu da arkadaşlarım bana bunların arasında kaç indis farkı var? b eksi a kadar bir indis farkı var. O zaman ben buna r üzeri b eksi a'yı verir diyebilirim. Hani A8'i mesela A3'e böldüğümüz zaman ne buluyoruz? Biz R üzeri 5 buluyoruz. Neden? 8'den 3'ü çıkarıyoruz. 8'den 3'ü çıkardım 5. R üzeri 5'e eşittir diyorsun. Mesela burada da B'den A'yı çıkardık. Tamam mı? 7 üzeri A'yı 7 üzeri B'ye böldüm. Daha sonrasında dedik ki B'den A'yı çıkardık. Şuradaki B'den A'yı çıkardık. Ve dedik ki bu da bize R üzeri B eksi A'yı verir. Şimdi şu kısım 7 üzeri A bölü 7 üzeri B ya 7 üzeri A eksi B yapar. Bu da r üzeri b eksi a'yı verir bize. Şimdi ben her iki tarafın arkadaşlarım 1 bölü b eksi a'nın kuvvetini alırsam ve bu tarafın da tabii ki 1 bölü b eksi kuvvetini alacak olursam dikkatli dinliyorsun. üssün üssü varsa üstler çarpılıyordu. b eksi a ile 1 bölü b eksi a'yı çarpacak olursam burası 1 gelir zaten. Yani ise dedim r kaldı burada eşittir. Buraya bakıyorsun 1 bölü b eksi a ile a eksi b'yi çarparsam ne gelir biliyor musun? 7 üzeri A eksi B bölü B eksi A gelir. Şimdi üstteki alttakinin eksilisi olduğu için şunlar birbirinin eksilisi deyip götürüp 7 üzeri eksi 1 bırakabiliriz burada. 7 üzeri eksi 1 nedir? Tabii ki 1 bölü 7'dir. Şimdi bizden istenen neydi? Bu dizinin ortak çarpanı isteniyordu. Ortak çarpan R idi. R'yi de bulmuşuz demek ki. Demek ki R'miz 1 bölü 7'nin ta kendisiymiş sevgili gençler. 48. örnek. 2 ile 72 arasına geometrik dizi oluşturacak biçimde 3 tane pozitif sayı ekleniyormuş. Bakın 2'yi yazdım. 7'yi yazdım. 1, 2, 3 tane daha sayı ekleyeceğim arkadaşlarım ortaya. Buna göre eklenen sayıların çarpımı kaçtır? Bunları ekledikten sonra bu bir e, geometrik dizi oluşturuyormuş bana. Bakın bu birinci terim dersem bu ikinci terimdir. Bu üçüncü terimdir. Bu dördüncü terim ve bu da beşinci terim diyebilirim. Pekala. Eklenen sayıların çarpımı soruluyor. 2 ile 72 arasında bu arada. Özür dilerim 7 değil. Şimdi o halde ben A5'i sevgili arkadaşlarım. a 2 A1'e bölersem bu bana R üzeri 4'ü verecektir. Ve R üzeri 4'te 72 bölü 2'den sevgili arkadaşlarım 36'dır. Şimdi R üzeri 4 eşittir 36 ise o zaman R dediğimiz sayı kök 6'dır. Kök 6'nın 4. kuvveti 36 yapar. Onu da şöyle yan yana yazarak elde edebilirsin bak. Kök 6 kere kök 6 6 kök 6 kere kök 6 6 kere 6 36 yapar. Ve sevgili gençler şurayı silelim. Arkadaşlarım R'yi bulduk ya kök altı olduğunu. Bak şimdi bu kaçtır? Kök altı ile çarparak elde edebilirsin. 2 kök altıdır. Bunu kök altı ile çarparsan 12 yapar. Bunu kök altı ile çarparsanız da 12 kök altı yapacaktır. Bunu kök altı ile çarpınca da zaten 72'yi veriyor bize. Eklenen sayıların çarpımı sorulmuş. Yani 2 kök altıyı 12 kök 6 ile çarpıp bir de en son 12 ile çarp demiş bize. Öncelikle 12 kere 12 tam kısımları çarpalım. 12 kere 12 144. Çarpı tane 288 gelir. Çarpı Kök 6 ile de kök 6'yı çarparsanız 6 gelir. 6 kere 288 bizim cevabımız olur. Bu da bize 6 ile şuradaki 200'ü çarptınız 1200. 6 ile 80'i çarptınız 480. 6 kere 8 dediniz 48. Bunların toplamı 6 çarpı 288'i verecek bize. Bu da 8, 2 elde var 1, 7 ve 1. 1728'i veriyor arkadaşlarım. Doğru cevabımız 1728 olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla devam ediyorum. 49. örneğimle bir bakteri çeşidinin nüfusu uygun ortamda her 15 dakikada bir iki katına çıkıyormuş arkadaşlar. Her 15 dakikada bir iki katına çıkıyor. Başlangıçta ortamda 8 bakteri varken başlangıç dediğimiz şeye dizinin birinci terimi diyelim. A1 8'miş. 8 tane bakterimiz var. 3 saat sonrasında ortamda bakteri sayısı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi 3 saat geçmesini istiyoruz biz. Öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın 3 saat dediğimiz olay aslına bakarsanız 3 çarpı 60 dakikadan bu bize 180 dakikayı verecektir. 180 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var onu bulmamız gerekiyor şimdi. 180'i 15'e bölersek, 15 bölersek de toplam 12 tane sevgili arkadaşlarım 15'er dakikalık artışımız olacakmış. A1'in üzerine 12 artış daha yaparsam tabii ki A13'ü bulurum. Yani bizden A13 isteniyor sevgili gençler. Ve unutmayın. Hep 2 katına çıkarak ilerliyoruz biz. O halde burada şunu söyleyebilir miyim? AN dediğimiz yani genel terim A1 çarpı R üzeri N-1'di biliyorsun. O halde burada A1'in 8 olduğunu biliyorum ya R kaçtı? 2 katına çıkarak ilerliyordu. 2 üzeri N-1 olacaktır. Bu da 8 dediğimiz şey 2'nin küpüdür. Bir de 2 üzeri N-1 var. Bunları çarparsanız eğer 3 ile N-1'i toplayın 2 üzeri N-2 yapacaktır. Şimdi bu bizim genel terimimiz olduğu için ve bizden de 13. terim istendiği için 13. terim neden isteniyor onu anlatmıştım size neden isteniyor çünkü 180 dakikayı 15'e böldük 12 defa geldi Ben 1. terimin üzerine 12 defa bir artıştan söz ediyorsam 13. terime rast gelirim O halde A13'ü istiyorsa en gördüğümüz yere 13 yazıp şurada da yazıp A13'ü bulabiliriz 2 üzeri 13. terim istendiği için 13'e 2 eklediniz 15 geldi demek ki 2 üzeri 15 tane sevgili arkadaşlarım bakteri varmış bu da 1024 çarpı 32'ye eşittir yani baya fazla. 8 tane bakteriden 3 saat sonrasına baya yani 40 bin küsürlerde falan diye tahmin ediyorum bir bakteri oluyor sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Örnek 50 ile. AN Geometrik dizisinin ilk terim toplamı esen olmak üzere. S3'ü yani ilk 3 terim toplamını ve ilk 4 terimin toplamını bize vermiş. A3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bize verilen şeyleri bir yazalım. A1 artı A2 artı A3 bakın verilmiş. Bu arkadaşlar A1 çarpı a 13'e eşitmiş. S4 dediği şey de 320'ymiş. Bu bir kalsın arkadaşlarım. Bunu birazdan ilgileneceğiz onunla özel olarak. Şimdi şöyle diyelim. A1 zaten A1 cinsindendi. A2 dediğimiz şeyi ben... A1 çarpı R biçiminde, A3 dediğimiz şeyi de A1 çarpı R kare biçiminde yazabilirim. Bakın burada ben hepsini A1 cinsinden elde ettim ve buraya yazdım. Ve bu da sevgili arkadaşlar 13 tane A1'e eşitmiş. Şimdi öncelikle A1 parantezine alınırsa burası şurada 1 kalır, şurada R kalır ve şurada da R kare kaldığını görürsünüz. Eşittir 13 çarpı A1 dedim. Bakın her iki tarafta A1 var. Dolayısıyla A1'leri bir götürelim. Geriye kalan şey 1 artı R artı R kare 13'müş. Burada sevgili arkadaşlarım 1 artı bakın 3 artı 3'ün karesi 9 olduğu için bu bize 13'ü verir. Yani R kaçmış? 3'ün ta kendisi. Ortak çarpanı elde ettik. Ortak çarpanı elde ettikten sonra bize A3 a a, a A3 sorulmuştu. Yani 3. terim sorulmuştu. Konuşamadan A dedim kaldım öyle. 3. terim sorulmuştu arkadaşlarım. Şimdi ben buradan R'yi biliyorsam artık tamam mı? R'yi biliyorsam şurada A1'i ve doğal olarak A3'ü de elde edebilirim. A1'i nasıl bulurum? S4 dediğimiz şey A1 artı A2 artı A3 artı A4'tü. Ve bu da 320'ymiş arkadaşlarım. Daha sonrasında A1 dediğimiz şey zaten A1'di. A2 dediğimiz şey A1 çarpı R. A3 dediğimiz şey A1 çarpı R kare. Ve A4 dediğimiz şey de A1 çarpı R'nin küpüydü. Ve bu da 320'ymiş. Dikkat edin biz R'yi bulduk az önce. 3 olduğunu bulmuştuk. O halde ben A1 artı diyorum. Bak şuraya 3'ü yazarsanız 3 tane A1 gelir. Buraya 3'ü yazarsanız 9 tane A1 gelir. Ve şuraya 3'ü yazarsanız 27 tane A1 gelir. Ve bunların toplamı 320 yapar. 27 A1, 9 A1 daha 36 A1. Ve şunları da eklerseniz 40 tane A1 gelir. Ve bu da 320'ymiş. O halde A1 kaçtır arkadaşlarım? 8'in ta kendisi. Şimdi A1 8 ise... A2 bunun 3 katıdır neden R3'tü o halde 24'tür peki A3 kaçtır bunun 3 katıdır yani 72'nin ta kendisidir işte size A3 yani 3. terim meydana çıktı arkadaşlarım böylelikle 107. sayfamızda çözümünü bitirmiş olduk şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım arkadaşlarım İnşallah senin de sayfan bu şekilde dot doludur dolu dizgindir e, yardır yardır ilerliyorsundur kitapta Artık yarısını da fazlasıyla geçtik 108. sayfamıza doğru geçiyoruz arkadaşlarım 108. sayfada ise Bizi birbirinden güzel 5 tane örnek karşılıyor Ve videoyu bu şekilde bitireceğiz Şimdi sevgili arkadaşlarım Örnek 51'e bir bakalım Demiş ki bize Aşağıda şekil 1'de Üçlü USB çoklayıcı gösterilmiştir Şekil 2'de ise 3 üç tane Üçlü USB çoklayıcının Şekil 1'de gösterilen USB çoklayıcının USB portlarına takılmış hali göstermiştir Bakın Şunun kopyası olan 3 tane şurada e, şuradaki kabloları gidip şuna şuna ve şuna takılarak bu şekilde bir sevgili arkadaşlarım USB çoklama görevi gördürülmüş bunlara. Dizüstü bilgisayarında sadece bir tane USB portu bulunan bu se 3'lü USB çoklayıcılardan ucuca ekleyip 6. adımı tamamlayınca yeteri kadar USB portunu elde ettiğini söylemiştir. Buna göre Buse 6. adım sonunda toplamda kaç adet USB çoklayıcı kullanmıştır diye soruluyor. Bakın kaç tane USB çoklayıcı kullanılmıştır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle birinci adımda kaç tane kullanılmış? Bir. Peki ikinci adımda bu üç tanesine bak burada kaç tane var? Üç tane var. Üç tanesine şu şekilde üç tane taktığımız için. Üç burada bir de burada dört tane kullanılmış. Peki şimdi ben... Üçüncü adıma geçtiğim zaman ne yapacağım? Hocam bir kere burada 9 tane delik olduğu için 9 tane zaten bu adımda eklenecek. Daha sonrasında şuraya bakıyorsun 3 tane burada var ve bir tane de burada var. Şimdi 9 tane ekledik bakın. Doğru mu? 9 artı. Önceden de 4 tane vardı demek ki 13 tane olacakmış. Şimdi ne demişti bize? USB portunu elde ettiğini söylemiş. Altıncı adım sonunda toplamda kaç tane USB çoklayıcı kullanmıştır? Şimdi bak birinci adımda bir tane vardı. İkinci adımda ben buna sevgili arkadaşlarım kaç tane ekledim? Dört e, tane ekledim. Diğer adımda dokuz tane ekledim. Şimdi dokuz tane ekleyince o dokuz tanesinin üzerinde sevgili arkadaşlar. Dokuz tane üzerinde dokuz kere 3'ten yirmi yedi tane delik olacağı için. Sonraki adımda ben yirmi yedi eklemek zorundayım artık. Doğru mu? Şimdi dikkatli dinliyorsunuz burayı. Ee, şuraya 4 tane eklemedik 3 tane ekledik bu arada onu düzgün yazalım Ben de diyorum ne oluyor lan dedim bir an Bir an için öyle dedim yani Sen de dedim mi bilmiyorum ama Bir tane vardı 3 tane ekledik Sonra buna 9 tane delik olduğu için 9 tane ekledim Sonra buna 27 tane delik vardı bir sonraki de 27 ekledim Dikkat et 3 üzeri 0'dır bu Bu 3 üzeri 1'dir Bu 3'ün karesidir bu 3'ün küpüdür demek ki bu şekilde ilerliyor 5 adımda 3 üzeri 4 tane olacak Eklenecek ve 6. adımda 3 üzeri 5 tane eklenecek. Yani aslında bakarsanız şunları şu şekilde düşünebiliriz. Birinci adımda zaten 3 üzeri 0 tane vardı. ikinci adımda 3 üzeri 1 tane ekledim üzerine. Diğer adımda 3 üzeri 2 tane ekledim. Ötekinde 3 üzeri 3 tane. Diğerinde 3 üzeri 4 tane ve ötekinde de 3 üzeri 5 tane ekledim. Şunlar zaten eklenenler olduğu için. Hep arka arkaya eklenenler olduğu için. Toplamda kaç tane USB çoklayıcı kullandığını nasıl bulabilirim? Bunları toplayarak bulabilirim. Peki bunları kısa yoldan bir toplamanın bir şeyi var mı? Sonuçta bunları tek tek toplayabiliriz. İşte 243'tür, 81, 27, 9, 3, 1'dir ama tek tek toplamak istemiyorum. Ya bana 16. adımı sormuş olsaydı o zaman ne yapacaktım? İşte o zaman mecburen formülü kullanacaktık. Şimdi biz formülü kullanmayı öğrenelim. Arkadaşlarım burada 3 ile çarpıla çarpıla gittiği için bunlar R'miz 3'tür Ve birinci terimimiz de 3 üzeri 0 olduğu için 1'dir. O halde ben bunların toplamını S'nin nasıl yazıyorum? A1 çarpı R üzeri N-1 bölü R-1 diyordum. O halde sevgili arkadaşlarım S ilk 6 adım sorulduğu için S6 diyorum. Ee, A1 dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım A1 dediğimiz şey burada kaçtır? 3 üzeri 0'dır. Şimdi e, 3 üzeri 0 olduğu için ben buraya 1 diyorum çarpı r üzeri n-1 demiş bakın r kaçtı 3'tü yani 3 üzeri 6-1 bölü 3-1 diyorum r'si 3 olduğu için. Arkadaşlarım şurası kaçtır 2'dir o halde bizim cevabımız 3 üzeri 6-1 bölü 2 olacaktır deriz. İşte bu kadar USB portu kullanılmıştır diyeceğiz 6 adımda sevgili arkadaşlar. Evet güzel soruydu devam ediyorum 52. örneğimle. Log18, Log180 ve Log1800 dizisi veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur? Şimdi bu bir diziymiş ama nasıl bir dizi olduğunu vermemiş. Aritmetik mi geometrik mi? Zaten öncüllerimizde bunlarla alakalı. Şimdi biz bunların doğruluğunu yanlışlığını tartışacağız. Bu arada bu soruya bir işaret koymada lütfen unutma. Çünkü ÖSM'de karşına böyle bir şey çıkarsa üzülmeni istemem açıkçası. Öncelikle arkadaşlar Log18'de Log180 var. Ve Log180 de Log1800 var. Şimdi dikkat ettiysen... E, log18'in üzerine log18'in üzerine ben logon ekleyerek bunu log180 yapabilirim log180'in üzerine de yine logon ekleyerek log1800 elde edebilirim böylelikle artık sen şunu biliyorsun demek ki bunun r'si logonmuş peki logon neydi 1'di tamam pekala R'mizin logon olduğu bir aritmetik dizi olduğunu da elde ettik. Çünkü ekveye ekveye ancak diğer terimleri buluyoruz. Doğru mu? Diyor ki bana ortak çarpanı logon olan bir geometrik dizidir. Ortak çarpan logon yani bir olmuş olsaydı bütün terimler eşit olurdu. Dolayısıyla ortak çarpan değildir bu. Ortak farkı logon olan bir aritmetik dizi olduğunu bulduk az önce. Bir de ikinci öncülümüze bakalım. Ortak çarpanı on olan bir geometrik dizidir. Şimdi diyor ki logon 18'de diyor mesela. Sen diyor onu çarparsan diyor. Log 180'i bulursun diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi şu 10'u buradan alıp şunun kafasına atarsan 18 üzeri 10 180'in birbirine eşit olması lazım ki 18 üzeri 10 aşırı derecede büyük bir sayı. 180 o sayıya göre çok daha küçük bir sayı yani birbirine eşit değiller. Dolayısıyla ortak çarpanımız 10 olan bir geometrik dizi olamaz. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Yalnız 3'müş. Böyle bir soru karşına öseğime de çıkabilir. Dolayısıyla bu soruyu kaydetmen de ve sınavdan önce tekrar etmen de çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. 53. örnek Şimdi bir ABCD karesi varmış arkadaşlar Şöyle bir kare düşünelim Bu karenin bir kenarın uzunluğu Çevre uzunluğu ve alanı geometrik bir dizinin Ardışık 3 terimidir Şimdi bir kenarın uzunluğuna ben A dersem Bir kenarın uzunluğu A olur Çevre uzunluğu 4A olur Ve alanı da A kare olur arkadaşlar İşte bu şöyle yan yana yazınca bunları Bu üçü geometrik bir dizinin Ardışık 3 terimini veriyormuş bize bu karenin alanı sorulmuş. Şimdi bunlar geometrik dizinin ardışık 3 terimi ise ben diyorum ki 4a'yı a'ya bölersem bu bana a kare bölü 4a'yı verecektir. Ya da sen bunu şu şekilde de yapabilirsin. Bak bu kenarda dursun. Şöyle de yapabilirsin. Şununla şunun çarpımı şunun karesini verecektir. Ya çarparsan a küp gelir. Ortadakinin karesi de 16a karedir. Her iki tarafı a kareye bölecek olursan jord ve jord gitti a kaçmış arkadaşlar 16'ymış Tabi dilersen buradan da yapabilirsin a'lar gitti şuradaki a ile şuradaki a'yı sadeleştirdim İşler işler çarpımdan a eşittir 16'da diyebilirsin Orası sana kalmış artık hangisi hoşuna gidiyorsa Ama ben olsam senin yerine şunu şunu şunun çarpımı ortadakinin karesini verir diye kullanabilirim bunu A 16 ise bu karenin alanı sorulmuş e burası 16 ise burası da 16'dır Karenin alanı da 16 kere 16'dan tabii ki 256'dir arkadaşlarım Doğru cevabımız bu olacaktı Devam ediyorum 54. örnekle AN pozitif terimli bir geometrik dizi Ve BN de bir dizidir Bakın BN nasıl bir dizi olduğunu vermemiş bize Ama AN'in geometrik bir dizi olduğu biliniyor Her N pozitif tam sayısı için AN ile BN'in çarpımı BN artı 1'e eşitmiş aynı zamanda B6'nın B1'e oranı A3'ün dördüncü kuvveti olduğuna göre A3 kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle B'nin herhangi bir dizi olduğunu biliyoruz. A'nin bir pozitif terimli geometrik dizi olduğunu biliyoruz. Bunu da sakın unutmayın. B6'nın B1'e oranı sevgili arkadaşlarım burada A3 üzeri 4'müş. Şimdi öncelikle ben A'n eşittir desem... Şuradaki bn'i çarpım durumdaki bn'i şuraya bölüm olarak davet etsek biz. a n eşittir bn artı 1 bölü bn olur mu? Olur. Şimdi daha sonrasında diyeceğim ki mesela n gördüğümüz yere 1 yazalım. n gördüğümüz yere 1 yazarsak burası b2 bölü b1 gelir. Daha sonrasında n gördüğün yere eğer 2 yazarsan b3 bölü b2. 3 yazarsan b4 bölü b3. 4 yazarsan b5 bölü b4. Ve 6 yazarsan da b6 bölü b5 gelecektir. Şimdi neden 6'ya kadar ilerledim? Çünkü B6 ile alakalı bir durum var burada. Şimdi şu neye eşittir arkadaşlarım? En gördüğümüz yere 1 yazdığımız için A1'e eşittir. Şurası A2'ye. Çünkü buradaki neyse bakın. Şuradaki neyse. Bu da O oluyor. 3 ise A3. 4 ise A4. Ve 5'te A5'tir diyeceğiz. Bu cepte şimdi tamam mı? Eğer ki ben gidip şunların alayını çarparsam. Şöyle şöyle şöyle, şöyle çarparsam arkadaşlar. Alt taraf A1'den A5'e kadar olan terimlerin çarpımı olurken. Üst tarafa bakıyoruz şimdi. Dikkatli dinliyorsun. Bak burada B2'ler gidiyor. B3'ler gidiyor. B4'ler ve B5'ler gidiyor. En son geriye kalan şey sadece B6 bölü B1 oluyor. B6 bölü B1 oluyor arkadaşlar. B6 bölü B1 neye eşitmiş demek ki A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5'e eşitmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun eşitliğini biz nasıl kullanacağız? Bak çok tatlı bir soru dikkatli dinle. A1 ile A5'in çarpımı bize A3'ün yani tam ortadaki terimin karesini veriyordu. A2 ile A4'ün de çarpımı bize tam ortadaki terimin karesini veriyordu. A3 de zaten A3 arkadaşlar. Yani B6'yı ben normal şartlar altında B1'e bölünce A3'ün karesi çarpı A3'ün karesi çarpı A3. Yani A3'ün üstlerini toplarsanız 5. kuvveti yapıyor. Ama soru bana demiş ki B6'yı B1'e bölersen A3'ün 4. kuvvetini bulursun. Yani A3'ün 5. kuvveti A3'ün 4. kuvvetine eşitmiş. O halde burada A3 için tek bir ihtimal var. A3 arkadaşlarım birin ta kendisi olacaktır. Bize zaten A3 sorulmuştu. Cevabımız bir olacaktı arkadaşlar. Bakın unutmayın. Şurayı nasıl çözdük onu da söyleyeyim. Şurayı nasıl çözdük. Şöyle diyebilirsin. Terimler pozitif olduğu için dördüncü kuvveti ve beşinci kuvveti de pozitiftir. O zaman o halde ben bunu e, A3'ün dördüncü kuvvetine böldüm. Bunu da A3'ün dördüncü kuvvetine bölersem burada sadece A3 kalır. Karşı tarafta sadece bir kalır. Bu şekilde de elde edebilirsin. Tabii ki bu biri. Ve 55. ve tabi ki bu videonun artık son sorusu sevgili gençler. En pozitif doğal sayı olmak üzere an eşittir n kare sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanıyormuş. Bakın n kare sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanıyor. Buna göre demiş 3 tane ifade var hangileri doğrudur. Yine sevgili arkadaşlarım lütfen öncüllü sorular serisinden e, şuraya bir tik atın lütfen. Bu tik sizin hayatınızı kurtaracak e, nitelikte. Çünkü sınavda karşınıza bu tarz sorular gelebilir. N kare sayısının asal bölen bölen adedi olarak tanımlanmış dizimizin genel terimi diyor ki a x 1 ise x asaldır diyor. Yani bu ne demek arkadaşlarım? a x normalde neydi? x kare sayısının x kare sayısının asal bölen adedi. Asal bölen adedi. Şimdi arkadaşlarım ee, diyor ki x sayısı asaldır diyor. X asal olmak zorunda mı? Şimdi buna bakalım. Örnek veriyorum. A4 eşittir 16'dır. 16 sayısının 16 sayısının asal bölen adedidir. 16 sayısının kaç tane asal böleni var? Bir tane o da 2 zaten. Peki e, x burada asal oldu mu? Yani 4 asal mı? E, değil. O halde birinci öncül çortlamış oldu. Sanki doğruymuş gibi geliyor. Sanki sadece asal, asalın bir tane asal böleni varken asalın karesinde bir tane asal böleni vardır gibi geliyor ama asalın 4. kuvvetinin de yani 16'nın 4. kuvvetinin de 4 tane bir tane asal bölenin adedi vardır. Şimdi şuna bakalım A42 A1080'e eşittir demiş bize. Öncelikle A42 demek 42'nin karesinin asal bölen adedi demek. a 180 de 180'nin karesinin asal bölen adedi demek. E, şanslıyız ki 42'nin asal bölen e, adediyle 180'nin asal bölen adedi e, 42'nin karesinin asal bölen adediyle 180'nin karesinin asal bölen adedine eşit olmalı. O halde ben burada 42'nin karesi yerine 42'nin asal bölenlerine bakıyorum ki 2'ye. 3 ve 7'dir arkadaşlar 180'in asal bölenleri de Bakın e, 2'ye tam bölünür 3'e tam bölünür 5'e tam bölünür arkadaşlarım Başka 6 e, yaptı 6 60 elde ederiz Tamam bunlar başka yok Bunun kaç tane var 1 2 3 Bunun kaç tane var yine 1 2 3 tane Demek ki bunun 3 tane asal böleni varken Bunun da 3 tane asal böleni varsa Bu buna eşit olur yani ikinci öncümüz doğru Devam ediyorum 3 ile AK eşittir sıfır eşitliğini sağlayan bir adet K sayısı vardır denmiş bize. Yani bu a eşittir sıfır demek ne demek arkadaşlarım? Şu demek. Şöyle diyelim. K kare sayısının a eşittir k kare ya, Bu k kare sayısının asal bölen adedi demek. Doğru mu? Şimdi bu k kare sayısının eğer sıfır tane asal böleni varsa... Demek ki bu sayı sevgili arkadaşlarım 2'den büyük olamaz. 2 de olamaz. 2'den büyük de olamaz. O zaman bu sayı sadece ama sadece 1 olabilir. Tamam? Şimdi n pozitif olduğu için yoksa 0 da diyebilirdik. 0'ın da e, sevgili arkadaşlarım asal bölenadı e diye yoktur. Belki de sonsuz tanedir. Orası tartışmalı bir konu. Ama e 2 pozitif verdik. Şimdi 1'in sadece böyle bir özelliği varsa o zaman burada k kare eşittir 1 diyorsam k eşittir 1 olmak zorundadır. E ne demiş zaten bize? Bir adet k sayısı vardır. E tamam bir tane k sayısı vardır. Bunda bir sıkıntı yok. O da zaten birdir. Ya hocam işte eksi de karesi bir değil mi? Bunu eleyemez. Bunu neden eledik dersen bak tekrar ediyorum. Burada ben a'nın indisi olan neyi doğal sayı verdim. Doğal sayı verdiğimiz için arkadaşlarım. Doğal sayı verdiğimiz için ne diyoruz? Bu arada pozitif değil doğal sayı vermişiz. Ama sıfır da alamayız unutma. K kare eşittir bir ise... Burada k ya eksi 1 ya artı 1 ama Zaten doğal sayı dediği için eksi 1 alamayız O zaman k sadece ama sadece bir tanedir Bir adet k sayısı vardır demiş Bu da doğru dolayısıyla cevabımız ne olacak 2 ve 3 olacak sevgili gençler Evet Artık bu videoyu da temize çekmiş olduk Yalnız dikkat ediyorum 3 videodur Dizilerden bu 3. video 3 videodur video süreleri neredeyse eşit Yani 43'er 44'er dakika Olduğu videolar Tam da böyle ders saati Babında. Tamam mı? Ee, güzel oluyor. Yani demek ki otomatiğe bağlamışız artık. Tamam, otomatiğe bağlamışız. 108. 180. sayfamızı bitirdik. Artık dizilerden tek bir sayfamız kaldı sadece. Bu sayfada 109. sayfa. Ee, şimdi bu sayfayla alakalı sevgili arkadaşlarım uyarılarımı dikkate alın lütfen. İyi dinleyin yani beni. Şimdi Fibonacci sayı dizisi ve toplam sembolünü işleyeceğiz. Toplam sembolü yine bir nebze sıkıntı değil ama Fibonacci ile alakalı 2000 16 yılında falan, 2016 yılında falan müfredata sokuldu arkadaşlar. 2016'dan bu yana yani aradan bakın 6 sene geçmiş, 7. sınav senesi olacak hatta. Fibonacci ile alakalı bir tane bile soru çıkmadı. Genel itibariyle hani istatistiğe vurursak 7 senedir çıkmıyorsa, 6 senedir çıkmıyorsa 7. senede çıkmaz diyebiliriz ama genelde o işler öyle olmuyor sen de biliyorsun. Fibonacci ile alakalı arkadaşlarım e, her sene YouTube'da diyorum ki 2018'den beri YouTubedayım e, her sene YouTube'da diyorum ki arkadaşlar bakın dikkat bu sefer gelebilir diyorum Ve ben yine söylüyorum dikkat bu sene bu sefer gelebilir o yüzden arkadaşlar bilin e, zaten çok basit öyle es geçmeyin yani tamam o kadar basit bir konuyu yani böyle işte, telefon numarası ezberlemek bile öğrenmek bile daha zordur inanın Fibonacci sayı dizisini öğrenmekte. Bilin sınavda uygulamasanız da yani öyle bir soru karşınıza çıkmasa da en azından sınava girerken kafanız rahat olur. Emin olun sınava girerken kafanıza binbir türlü e, tilki oluyor ve siz bu tilkilerin kuyruklarının birbirine değmemesi için çok çabalıyorsunuz kafanızın içerisinde. E, bu tilkilerden birisi Fibonacci Sayı dizisi olmasın. Yani sınava böyle bir saat kala artık okul bahçesine falan gitmişsin veya arabada gidiyorsun. Ee, yemin ederim aklını yer bitirir Beynini yer der ki Ulan fibonacciye de bakmadık ama Şöyle Arabada son bir kez düşünürsün matematik konularını Ulan fibonacciye de bakmadık ama Ya soru gelirse diye Aklını yemesi beynini yemesi yerine e, Ulan çıkarsa yaparım demek bence çok daha büyük bir lüks Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bir sonraki videomuzda zaten kaç tane örnek çözecekmişiz bak 3 tane örnek çözeceğiz tamam biraz da sana matematiğin güzelliklerinden bahsedeceğiz Fibonacci ile alakalı dolayısıyla zaten aklını fazla meşgul etmeyecek maksimum 10 dakika sürer 10 dakikayı da güzel bir şekilde değerlendir diye uyarıyorum ben seni sonraki videomuzda görüşürüz sizleri çok seviyorum hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım